Merhaba, ben Android'in Türkçe konuşan yeni sesiyim. Kitapları, yol tariflerini, çevirileri ve diğer uygulamaları benim güzel sesimden dinleyin. Merhaba, ben Android'in yeni Türkçe konuşan sesiyim. Benim doğal ve güzel sesimle yol tariflerini, çevirileri, e-kitapları ve metinden sese özelliğini destekleyen diğer bütün programları dinleyin.